aim trainer var ne bileyim reaksiyon zamanını ölçüyor mesela ilk sadık reaction time'a gir heee yeşil ışık yandan get start de yeşil ışık yandan sol click basacaksın ne kadar erken bastığını hesaplıyor amana koyum anlamadım ki dur biraz geç anlamadım onu be anlatsaydın başta bağlıktım amana koyum <gülüyor> ilkemen beğenirde ping var <gülüyor> seni dinliyordum ya buraya ayıramadım kafayı. <gülüyor> Dur hemen yapayım bir dakika. Kaçmış? Niye sonuç vermiş? İdeali 100. İdeali 100 bu arada. İdeali 100 mü? Hı. İdeali 100 ne amana kıyım? 100'e, Yüze... siktir sen ideali 100 değil oğlum bunun mal mısın amana kıyım? İdeali 100'lerdi.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 30 saniye, ay 30 saniye bu hedefe ne kadar sürede basacaksın? 10 saniyede basmışım. Biz bizim derecede 6.5 yaptık. Al ya siktir git yaa ne 6.5 Yemin ediyorum al maskarlara sor vallahi. Ya nasıl 6.5 yaptın şunu? Baba ilki daha şeydi amın akıyım. Hatta ekran paylaşımı açık. Yemin ederim 7-8 saat uğraştım Kemal onunla. Ney, bunu böyle sıralayacağız mı? <gülüyor> evet. 1 2 3 4 basın. şempanze testi. <gülüyor> Nerede bu? Bir, üç, <gülüyor> şempanzeler bunu geçebilir. <gülüyor> Oğlum şempanze bunu geçemiyordur ya. 2 3 4 1 2 3. Ne oldu? O 3'tü. 1 2 4 2. ikinci kere yaptım bir daha yaparım. 1 7. Bunlar geçemiyormuş demek. 1 2 4 nerede? doğrusmuş şıkları? 4 5 6 7 bu çok karışık ya. Oğlum benim beynim bunlara unutuyor ben ya? Bıgıç ya. Bu Bı... Lan bırak gıcık ya. Yalan burası ya. O, bunları çok iyi yaparım bak. Bunların hepsini tek tek yaparım bak. Görsel avza. Bunu ben Survivor mini game'lerinden <gülüyor> Çok kolay bir şey bu benim için arkadaşlar. İstediği kadar büyüyebilir. Görsel hafıza olarak başarılı olduğumu düşünüyorum. Ha güzel yapıyor lan. Bir tanesi daha mı vardır lan? Orada bir yerdeydi de. Ee, neredeydi lan o? Oğlum yine de iyi geldi ne halde bulamadım bu onu. <gülüyor> Direk biliyorum pıtır pıtır yapıyormuşum. Sesi duyduğuna mı basıcan? Dur dur ben baya erken Duyuyorum Duyuyorum Nasıl <gülüyor> duyuyor? yalancı Duyuyorum Duyuyorum şu an Duyuyorum oğlum Sen dışarıdan mı dışarıdan mı bir ses duyuyosundur onu Yooo ko. <gülüyor> Nasıl ses geliyor? Duyuyorum oğlum baya şurda çok iyi Bak şurda ayrı bir giriyor. Şuraya rahatsız edici giriyor. Burada düzeliyor anladın mı? Anlına ey kulağım Oğlum bu mesela köpek düdükleri beni de rahatsız ediyor. <gülüyor> Köpek düdükleri var ya orası bende razıydı Duydunuz değil mi? sonradan Oğlum çok zevkti razı Ben bu siteden baya bir vakit harcadım 6 He ha, yazıyoz mu aman abim sessiz söylüyor mu ya birden 50 <gülüyor> <Elli. gülüyor> Sen siteyle mi konuşuyo 551 <gülüyor> Oğlum bu ne aman abim bunu biliriz ki O gittikçe zorlaşacak. A kadar. selamünaleyküm sonunda gelebildim Aleykümselam ben oraya... yemek yiyoruz. Aman, neredesin sen? Ben yemek yiyoruz. Ben yemek yiyorum, değil mi? Merhaba. Ya şöyle milyar <gülüyor> olacak, orada sıçıyorsun. <gülüyor> Kemal para hesaplarına alışkın bunlara. Dur daha benim bütçelere gelmedi. <gülüyor> <gülüyor> Benimkini geçtin orası bütçe. <gülüyor> <gülüyor> e haydi oyun. Ben gireceğiz. Bir Jurok çağırsana geldim diye. Şarjım yok. Cyber arasana. Hani geldi diye. Buradan sonra zorlaşmaya başlıyor bak. Kanka nasıl tuttuğuna bağlı. Ben mesela şöyle tutmaya başlıyorum. 917 149 35. 917 149. Samağa, gel, 35. basamağa gel göreceğim. Ben tutarım. 917 149 35. Çetten yazıyorlar çetten bakıyon dimi Amunakoyim? Yooo şu an bakmıyorum. 737, 583, 314. 737, 583, 314. 737, 583, 314. 737, 583, 314. 314. Eee... 374, 495, 127. 374, 495, 127. 374. E, 4895 49 Anayın... amı <gülüyor> arkadaşlar 374 diyor tutmamın sebebi başta biri yazdım zaten devamını tuttum yani bir ayrı bir hafızada aklımda anladın mı ya attı ya sik de attı bak ya kaç düşündü devamı zaten yazıyordum yazsanız bir çete <gülüyor> 137 mi 148 Sonu neydi bunun? 148. Sen aptal mısın Cyber? Niye emin söyledin o zaman bak bozuldu işte. Yenildik amına koyayım. 127 imiş. Of, gireyim girimle ne kadar gelmiş bir durum. <gülüyor> <gülüyor> Verbal memory test ne demek? Kelime hafızası. Templar's'ü Bak bunu Hı. ilk defa mı gördü? İlk Hı. defa gördüysen Nive daha önce gördüysen Sine basacaksın yani burada çıktı mı karşına diyor. Tamam, Mesela yani Daha önce gördüm hiç görmedim. Evet. Görmedim. Hı. Gördüm. Nive gördüm. bas. Gördüm. Görmedim. Lan öyle gördüm değil. Gördüm. Heh, Nive bas. Görmedim. Gördüm. gördüm. Tamam. Görmedim. Tamam geriden gidiyor. Gördüm. Gördüm. Ne oldu aman agoyim? Allah. Allah. Neydi o, salla salla mantığı. kazan yaptın 11 puan da kaldı. <gülüyor> oyunun mantığı neydi ki? Dur dur cyber Kars, baraj diyoruz şimdi. Bir dakika bir dakika. Cyber çıkartıyor. Cyber bir siktir git diyorsun ki yüz bunun ortalaması diyorsun. Yüz yapabilen yokmuş da. Yeşile balım olayını. Kanka o senin Kars. istediklerin olabilir mi? Hayır. Kemal diyor bunu. Şimdi. Bunu Abi, hani alıp Bra, nasıl o... benim istatistikim? Şunu okumayı da mı bilmiyon ya? Avaraj diyor Hayır, işte. Yukarıdan. Da senin istatistiklerin yukarıda... Değil değil. Vay anam avradını be. Kemal'in istatistikleri alttaki mavi çizgi. Evet. O soluk olan sitenin ortalaması. Oğlum guest user diyor ha. Bu mavili diyor. Avaraj diyor şu diyor. Anladın mı? Şey... Hmm. Avaraj Kim işte Kemal... de, de, Ortalama... Ya, sen, ortalamayı yükseltiyor yani. anladın mı sen? 2000 yaptığını amana koydu. Lan mal. Şunun... Tam senin gibi yapan insanlar da oluyor. Ortalama o yüzden Bak, yükseliyor. Bak 191 lan ne ala bunu yapabilen yok yok. Yapabilen yok bunu. Bak, gel bakalım şimdi. Onu yüz baya zor bu arada ya. Ner Bilmiyorum nereden geldi zaten Evet. Şuna bakalım Geleceğim bir altı merak ettim. Buna ne kaç saniye diyordun buna? Ben bunu altı buçuk yaptım. A yemin ederim her şeyi almanın. Ne o? Şimdi bulacağım. Bu dediğin eğim. Ne yapıyoruz burada? 30 ya tane şeyi en ufak sırada tıklamaya çalışıyoruz. 10 saniye, yine 10 saniye yaptım. Bunun skor şeyine nasıl giriyorum? Ha? Bak aga. Şu aralıkta yapmışım 10 saniye. Sen diyorsun yapabilen yok şu an ha. Kayıt ol burada alamamına koyayım şeyi o zaman. Ödül veriyorlarmış. Nasıl 10 saniye ya anlamadım. Ya 30 tane şeye ne kadar sürede tıklayacaksın. Training. E yaptım 10 saniye. Kanka ben... 10 saniyede 10 yapılıyor. Saniye... Diyor ki 6 saniyede 6, yaptım buçuk diyor. Ya. Evet, yani, 6.5 6... ya, Aga hadi girelim mi 150 ms falan ya? mı yaptın yani. Oğlum 0 diyor burada nasıl. 150 ms yapabilen daha yok burada. Sitede. Kanka öyle yok değil. Heh. Oğlum 6 imkansız lan bunu. Kanka yani, değil. Çok... Ya kanka Bak bizim Jabba vardı işte, Taha vardı, Esco. Ya. Onlarla durdun. da çağırtık. Ya ben 12 saat uğraştım bunun için Mınakoyim ya. Bana şu an 8'in altına in ben okeyim. dur. Bir dakika abi 10... ne, yapıyoruz? ne yapıyoruz? Baba ya At bu yapılacak. Baba, şey. ses, Atamına, joks, atıyorum Mınakoyim, atıyorum Mınakoyim. Şu siteye gir, gir. gir. Şu siteye gir. Ekranınızı S verin S bir de. Ekran verin abi, bana. Abi, veriyorum. Ver ekranı Ben de verdim. İlk Jrox'inkine bakıyorum. Mi? Bekleyin diye. Mi? Ben SS'leri bulup Aime geliyorum. Siz ayamda bakabiliyorsun. Bir dakika Kemal birininkine gir, adının üstüne tıkla bir kere. Yani görüntü, ekran görüntünün üstüne tamam. tıkla hepimizinkini görüyorsun. Tamam. O Hayır yayını izlediyor sana geçmem için. Tamam <gülüyor> izletmiyor mu? Aynen. Yap bakayım Jrox. Okay. Tamam 11 yaptım. Ben 10 yaptım. Daha yap devam et. Bekledim kanka filik flik atmak lazım burada aslında ama flik atamıyorsun ki. Tamam. Ben de 14 falan yaptım en küçük. 10.4'lük falan herhalde yaptım. Burada güzel flik atman lazım Kemal. Flik Cyber diyor doğru ki doğru. burada diyor altı yaptım diyor Cyber. Ama benim asıl olayım ya, ne biliyor ya, musun burada? Benim asıl olayım ne biliyor musun? İzle. Ananı sikeyim. Ney? Yaz ya. oğlum işte bat bat e, bat yazdım ha. Nasıl yazıyorsun orospu çocuğu öyle. Sen mi yazıyorsun yalan mı lan bu? Ben yazacağım oğlum. yazıyor ha. mı lan? <gülüyor> Allah sey <SG> ediyor lan. <gülüyor> Emri bir yapsana amına koyayım şeyi. Eğimi mi? Eğimi. <gülüyor> Emre şimdi 30 saniye diyormuş değil mi? Yoruldum. <gülüyor> 106 vpm diyor. Emre <gülüyor> basmayı unuttum orada. <gülüyor> beynim durdu. <gülüyor> dur basmayı unutuyorum orada Bir bir yerde beynim durdu ya. İşte dur bunun üstüne yaparım gerek şu... saatler acıyorsun. Baba al kırayım ben size şey bir dakika şu elimi açayım bir. Anasını kim dur. Bir daha bir daha. 11 11.5 falan yapıyorum. Cyber baksana benim Mina. Hile buldum gel. Neyles lan? Geldin mi? Bir daha bir Geldim. daha bir daha versene bunu. R'ye basacağım. Ne F5. Bir daha bir daha bir daha. O kadar artistik yaptın yarım milisaniye az yapmışsın. Ya Kanka zaten tanıcım. ondan aşağı düşeyim ki. Artık ben... Bir dakika gitti. Bak konuşunca gidiyor arkadaşlar. Konuşursanız gidiyor. Ben buna bir tane müzik verip yapayım mı? Amına koyayım bir tane müzik verip. Hangi müzikle yaparım biliyor musun ben bunu? Bak şimdi. Vay benim sensitivity'im kötüymüş ya. Dur. 10.156 yaptım. <gülüyor> Malsu niye basamıyorum? Ne yok oldu? Malsu niye basamıyorum? Benim eğimli şeyim gitti, eğimim gitti şu an. Anladın mı mantı. Bak. Füze sıkıntı olmaz yerine lan. şöyle. Onu yani yapmışsın işte. Tamam, o benim eğimim kötülü. Ha. İyi eğim olan birisi hızlı yapar bunu. Yap bakayım. Ha, ha boyutunu küçültüyor. Ha, Ama ha. noktalarda küçültmiyor mu? Noktaların küçülmesi önemli değil ki kocaman yer veriyorsa. O Yo Ali dediğin gibi, gibi değil köşeye Baba, koydu beni Zorluğu üzerine gitmek zaten yani o reflekse sağa sola hangisine gideceğini seçmek zorluğu oradan. Çıkıyor. Yok Ali lan Yaş. köşeleri atıyor oğlum o zaman Yok oğlum öyle değil Benim ekranıma gel anlayacaksın <gülüyor> Benim, benim yayına gel Han, Bir dakika Ben denedim yapamadım Bir de basamıyorum Sen... böyle olunca Bir de sensim çok fazla benim Bakayım yayına girdim Temal gel klavyede <gülüyor> kapışalım Ne yaptın lan? Bak, görüyor musun? Lan mal mısın oğlum? Böyle daha mı şey olur? Daha küçük nokta şey. Şu... <gülüyor> senin kafanı sikeyim. Kanka çok az hareket ettiriyorsun <gülüyor> abi bak. <gülüyor> <gülüyor> ya senin lan kafanı Ben bunda çok daha fazla zorlandım bu arada. Aynen <gülüyor> oğlum daha zor 15'ini amına koyayım. Aksine <gülüyor> ne kadar büyütürsen iyidir. Senin çok hızlı benim minicik harika görüyorsun. Şöyle oluyor. Bak şimdi benim yaptığımı ha. Napıyon amın akıyon. Kanka bu zorluk ekledim. Orası çocuklar. Hadi bunu yapın. Yok dimi tıklayacak Nerede? ya. Nerede aynı Haydi başlar mı? <gülüyor> <gülüyor> Yapabilen bunu yapsın. Arkadaşlar. Bu ne? Reaction test. Gelin şey Bu işte yeşili gördüğün an. Hadi yapın bakayım herkes. 23. Yaptım. Ağdır. 203 165. mü? 165. Ben de üç, 200 iş koydum aman okuyum. Ekran. Bir daha 191. 163. Da. Kemal. Da. Bak ekran paylaşımında yaptım. Bırak. Ne yaptın ekran paylaşımında? 178. Yıl ne bu? <Gülüyor> Skibeketine bir tıkladım 12 geldi. bir tıkladım 12 geldi. Ya <gülüyor> siktir gitti. <gülüyor> <gülüyor> Yemin ederim. <gülüyor> Bir, daha Bir daha yap. Bir daha Bak akıyım. şöyle bekliyorum sağa bak. Ananı sikeyim. Bu sefer olmadı bak. Sus, salak amına vay <gülüyor> Bu ayanın siki görmüş. Ben bundan aşağı inemiyorum. Denedim. Abi ah, bakayım? 5 tane yapçan abi ortalama alıyormuş. Öyle skor yapıyormuş. 168 <gülüyor> 198 çıktı o bir ortalama. Yok, yok, yok. Okan abi de mi yapıyor bakayım? Oğlum 155. Okan abi iyi yapıyor lan 155. Bir daha bas abi ha. Ananı sikeyim. Kemal, ne oldu? Ekrana bak. 168. Ya sallamasyon bassın oğlum buna. Hayır oğlum, gördüğün anda tak. Ya siktir gitti ya. Nereden geldi? <gülüyor> <git>? Kervan <gülüyor> da tak. Senin ekranın bunu i̇zle, bu kadar göndermiyor? Izle amana koy. İzlamına koy. Bir şey i̇zle, diyeceğim. Izle, Monitör senin. Zaçemez. Biremez. Kaç Hz? 240 Hz. Bu arada bunlar nesi buna etki eder ha arkadaşlar bu arada yani yalan da konuşmuyosuz Kemal input izle mi? o zaman Ay, bir tane daha 20 geliyo zıkk Input lag önemli Anladın bu gibi. arada O kadar erken yaptım ki yakalayamadı bak <gülüyor> Evet o şeyi yakalayamadı haklısın Yani yakalayamadı. input lag çok önemli anlatabilir misiniz? Okan abi bir, şey bir de bazal metabolizma Gel 1v1 yazma testine Ben 165'in altına emin bekliyorum Reyhan şimdi baba başladı ya, hadi bakayım ya hiç izinliyanda. Ne yapacağız? <gülüyor> Kemal izle beni. Tamam önce ama. önce olsun sonra ben. Tamam.